Herkese merhaba. Önceki videoda iki boyutlu geometrik şekiller üzerinde çalışmıştık. Ve umuyorum ki bunlar basit deyip bunu atlamamışsınızdır. Sıfırdan başlayanlar için söylüyorum bunu. Atlanmaması gereken bir konu basit görünüyor ama temel için çok önemli. Bu videoda da üç boyutlu geometrik şekiller üzerinde duracağız. O zaman başlayalım. Müzik Hemen kağıdımı değiştiriyorum. Klasik A4 kağıdı. Elimde Faber-Castell'in B numarası var. Herhangi bir silgi ve tamamdır. Şimdi üç boyutlu geometrik şekiller deyince aklımıza ilk gelmesi gereken şeyi söylüyorum. Küp. Neden küp? Çünkü biz genellikle Obje çizimlerinde, kompozisyon çalışmalarında silindir çizeceksek, koni çizeceksek, üçgen prizman ya da küre çizeceksek bunu perspektife daha uygun olması açısından bir küpün içine yerleştirerek çizersek tüm kusurlar ortadan kalkacaktır. Bu sebeple küp çok önemli. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir küp çizelim. Daha sonra üzerinde konuşalım. Şimdi ben bu küpü nasıl çizeceğim peki? Eğer önceki sıfırdan çizim serisini izlediyseniz orada bir perspektif videosu var. O videoda bunu açıkça çok net bir şekilde açıkladım. Bir ufuk çizgisi çiziyorum şimdi de hafiften değineceğim. Bir ufuk çizgisi çiziyorum. Bastırmıyorum. Sonra kendimce doğru olduğunu belirlediğim çizginin üstünden iki tane kaçış noktası alıyorum. Bu noktalar bizim kaçış noktalarımız. Öncelikle buraya bir küpün herhangi bir kenarını çiziyorum. Çizdim. Bu küpün kenar noktalarından daha doğrusu bu çizginin küp adayı olan bu çizginin köşelerinden her iki çizgiye de ışınlar gönderiyorum. Buradan da buraya gönderiyorum. Bunları bastırmadan yapmanız gerekiyor. Yoksa biraz yakınlaştıralım. Eğer bu çizgileri bastırarak yaparsanız çiziminiz çok kötü görünecektir. Bu sebeple ışın çizgilerini kullanıyoruz. Yine aynı şekilde köşeden buradaki noktaya. Buna iki kaçış noktalı perspektif diyoruz. Cisimler gözden uzaklaştıkça küçülür arkadaşlar. Onun aslında çizim versiyonu da bu şekilde oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu bizim bir kenarımız olacak ve uzaklaştıkça gözden daralıyor. Ben bunun kalınlığına karar vereceğim. Burayı biraz büyütmek istiyorum. Şimdi kalınlığına karar veriyorum. Şöyle olabilir. Tamam. Aynı şekilde buradan da bir kalınlık belirliyorum. Tamamdır. Şimdi küpümüzün kenar kalınlıklarını da belirledikten sonra bu iki çizgiyle birlikte yeni köşeler elde etmiş olduk. Bu köşelerden, bu oluşmuş yeni dört köşeden kaçış noktalarına ışınlar göndermemiz gerekiyor. Bunları gönderirken bastırmıyoruz. Her zamanki gibi silik, taslak çizgilerle devam ediyoruz. Bu köşeden Buraya. Bu köşeden buraya. Aynı şekilde buradan da buraya. Ve son köşeden de diğer kaçış noktasına ışın gönderiyorum. Şimdi küpümüz ortaya çıktı aslında. Şöyle yapalım. Belirginleştirmek için, yani işin çizgilerinden tam anlamıyla ayırmak için köşelerini çok hafif bir şekilde koyultuyorum. Umuyorum ki benimle birlikte çizim yapıyorsunuzdur. Çünkü benim burada hızlandırmama sebebim, bu kısımları hızlandırmama sebebim birlikte çizim yapabilmemiz. Videoyu durdurmadan birebir saniye saniyesine benimle birlikte ilerlerseniz... Gerçekten bunun size faydası olacaktır. Evet ne yapıyorduk? Köşeleri koyultuyorduk. Kalemimi değiştirmedim. Sadece bir tık bastırıyorum. küpümüz artık ortaya çıktı Arkadaşlar küpü çizdikten sonra şimdi biz bir üç boyutlu bir geometrik cismi elde ettik bir küp ben en başta ne dedim bu küpün içine biz pek çok şeyi yerleştirebiliriz çoğu objeyi çizerken de küpü çizip daha sonra objenin içine çizim yapacağız Neden özellikle yeni başlayanlar bu şekilde yapmalı Neden Çünkü biz şu anda bu küpü bir perspektife göre çok kolayca çizdik. Ama bu silindir olduğunda, üçgen prizma olduğunda, küre olduğunda, koni olduğunda siz bunu perspektife göre kolay bir şekilde çizemeyebilirsiniz. Bu küpün içine onu yerleştirmemizin sebebi de zaten perspektife uygun olması. Mesela hemen örnek verelim. Bunun içine bir silindir yerleştirelim mesela. Ne yapalım? İlk önce şu köşelerden köşelere... Çizgiler gönderiyorum. Orta noktasını bulalım. Kenarları tespit edelim. Hafif silik çizgilerle çapraz bir şekilde şöyle böldüm. Aynı şekilde alt kısmını da bölelim. Tamam. Silindiri çizerken içine bizim bunun içine yerleştireceğimiz şekil şu. amacımız bunu onun içine yerleştirmek. Böyle de çizebilirdik. Ama böyle çizdiğimiz zaman en az hatayla çizmiş olacağız. Bunu da yine şöyle bir şeklini belirteyim. Tamamdır. Şu anda bu gördüğünüz silindirin. Daha profesyonel bir şekilde bunun içine çizmiş olacağız. Yapılacak şey bir tık büyütelim. Yapacağımız şey Şimdi ilk önce buraya çizerken yaptığım gibi üstte işte bir elips var. Altta bir elips var. Bu üst kısmı bu çizgileri çizme amacım da bu elipsi düzgün çizebilmek. Şu kenar noktaları var ya küpün tam ortadan bölündüğü yerler. Oralara değecek şekilde bir daire oluşturuyorum. Bu yaptığım dairenin kenarları. Bu küpümüzün orta noktalarına değdi. Aynı şekilde alt kısmı da bölüyorum. Tam ortalardan. Buradan da çizgilerimizi çekelim. Ve alt kısımda da aynı şekilde kenarlara değecek şekilde dairemi çiziyorum. alt kenara alttaki dairenin kenarına düz bir çizgi indiriyorum ve artık bizim elipsimiz ortaya çıkmış oluyor görünüyor mu Evet görünüyor şimdi biraz daha kenarları koyultursam daha net bir şekilde daha düzgün bir şekilde göreceksiniz Dilimizi, küpümüzün içine gayet perspektif kurallarına uygun bir şekilde çizmiş olduk. Bahsettiğim şey buydu. Küpün içine şekilleri oturturuz. Aynı şekilde hemen daha küçük olacak şekilde şöyle iki tane kaçış noktası belirleyeyim. Hemen daha demin anlattığım işlemlerin aynısını yaparak küpümü çizeyim. Buraları tekrar anlatmıyorum kaçırdıysanız. Tekrar bir tık geri alarak dinleyebilirsiniz. Kalınlığına karar veriyorum. Köşelere ışınlarımı yolluyorum. Daha sonrasında ortaya çıkan küpün kenar noktalarını koyulaştırıyorum. siz de benimle birlikte çiziyorsunuzdur şu anda. Evet şimdi perspektife uygun başka bir dikdörtgen prizmamız ortaya çıktı. Diğer kısmını da şöyle düzeltelim. Tamamdır. Şimdi bunun içine de diyelim bu silindiri yan bir şekilde koymak istiyoruz. O zaman bu taraftaki kısmı bölüyorum. Arka kısmını bölüyorum. Buraya bir daire yerleştiriyorum. Aynı şekilde arka kısmı da bir daire yerleştiriyorum. Sonrasında dış çizgilerini de birleştirdikten sonra ortaya yatay bir şekilde çizmiş olduğumuz silindir çıkıyor. Amacımız burada silindiri vurgulamaksa küpü bu kadar belirgin çizmiyoruz hemen başka bir örneğe geçiyorum Tabii ki bu küpümüzün şekli sizin almış olduğunuz kaçış noktalarına ve bunun konumuna göre değişecek. Burada ne demek istiyorum hemen onu da açıklayayım. Eğer burada iki tane kaçış noktası varken ve ufuk çizgimiz buradayken siz gidip objenizi yukarı çizerseniz cismin altını aşağı çizerseniz cismin üstünü görürsünüz. Hemen ona örnek yapayım. Bunu aslında perspektif videolarında çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer eski serideki Perspektif videosunu iz izlerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Ama burada da bir özet geçmek istiyorum. Yine köşelerden ışın var. Gönderiyorum çizgiye. Evet küpümüz ortaya çıktı. Evet gördüğünüz gibi ufuk çizgisinin ve iki kaçış noktasının üstüne çizdiğimde küpümün alt yüzeyini görüyorum. Altına çizdiğimde yani buradaki gibi ufuk çizgisinin altına çizdiğimde üstünü görüyorum. Şimdi buradaki küpümüzün içine dilersek bir üçgen prizma yerleştirebiliriz. Hemen onu göstereyim. Şuradan ortadan ikiye bölüyorum ve bu köşeden üst orta noktaya bu köşeden yine üst orta noktaya bu şekilde bir üçgen çiziyorum. Daha sonrasında küpümün dikdörtgen prizmamın arka yüzeyine de aynı şekilde bir üçgen çiziyorum. Bu köşesinden büyütelim burayı biraz. Bu köşesinden tam buradaki orta noktaya bir kenarın ortasına, bu köşesinden de bu kenarın ortasına doğru üçgeni çizdim. Daha sonrasında bu üçgenlerin tepelerini birleştiriyorum. Ve artık üçgen prizmamız ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi pek çok geometrik cismi küp üzerinden elde edebiliriz. Ve küpü çizmeyi... Perspektife uygun bir şekilde çizmeyi iyi kavradıysanız, bu gibi pek çok üç boyutlu cismi de gayet kolaylıkla küp üzerinden çizebilirsiniz. Hemen başka bir tane daha göstereyim. Tamamdır. Şimdi bunun içine mesela bir küre çizmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu dikdörtgen prizmanın içine, bu küpün içine bir küre bile çizebildik pek çok cisim küre üzerinden çizilebilir aktarmak istediğim aslında tam olarak bu biraz daha belirginleştiriyorum çizgilerimi Gördüğünüz gibi şu an küpümüzün içinde içine cük oturmuş olan bir küremiz var. Şöyle biraz geri alalım. Evet. Umuyorum ki bu perspektif mevzusu az da olsa kavranmıştır. Tekrar detaylı videolar yükleyelim. Önceki seride sanırım ışıktan dolayı parlamalar olmuş bu sebeple perspektif konusunda da tekrar değinmeyi düşünüyorum aslında. Ek olarak ne yapabiliriz? Mesela şuradaki üçgen prizmamızı biraz belirginleştireyim. Arkadaşlar bu arada gölgelendirmeye dair yeni başlayanların sıkıntısı olduğunu biliyorum. Bu konuda gerilmeyin. Çünkü bol pratik yaparsanız, gölgelendirmenin mantığını kavrarsanız bu konuda hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Yani çizimde sadece sabırlı olmanız gerekiyor. Yeteneğiniz olabilir. Yetenek sizin hızlı öğrenmenize yardımcı olur. Yeteneğiniz olmayabilir. Yeteneğiniz yoksa da öğrenirsiniz. Sadece bir tık daha yavaş öğrenmiş olursunuz. Başka hiçbir durum yok. Başka neye değinebilirim diye düşünüyorum. Mesela bir de koni çizelim. Son olarak da içine bir tane koni çizelim. Yine çoğu cismin küre üstünden çizildiğini kavramak için koni gayet güzel bir örnek. Ama biraz kaçış izgilerimizi uzaktan alalım ki daha geniş görelim. Şuradan alalım. Şimdi çizdik cismimizi şu kısmı bir kesinleştirelim. Alt tabanımızı biraz belirginleştiriyorum ki daha kolay anlatayım. Evet. Şimdi buna koni çizeceğiz. Koni nasıl bir cisim? Nasıl bir geometrik şekil? Şöyle bir şey. Şimdi çizmek istediğimiz böyle bir şey. Bunu daha doğru çizebilmek için küpün içince çizeceğiz. Şimdi nasıl yerleştireceğiz daha doğru bir şekilde? Küpümüzün tabanı gördüğünüz gibi burada. Bu tabana bir daire çizmemiz gerekiyor. Daireyi nasıl çiziyorduk? Orta noktalarına değmemiz gerekiyordu. Kenarların orta noktalarına dairemizin kenarları değecekti. O zaman daha kusursuz bir çizim elde edebiliriz. Hemen çiziyorum. Evet oldu. Peki daire çizdik. Şu an hala koniye benzemiyor. Nasıl olacak? Bu sefer üst tabanın tam ortasından bir nokta alıyoruz. Ve konimizin dairesinin kenarından o orta noktaya çizgiler gönderiyoruz. ve konimiz de ortaya çıkmış oldu. Peki biz konimizin bu koninin neden bu kadar burasını büyük görüyoruz? Bunun sebebi de ufuk çizgisinin çok altına koyduğumuz için bizim gözümüzü burada düşünürsek, buradan baktığımız düşünürsek biz bu cismin tabii ki de üstten görünüşünü göreceğiz. Yani bu kısmını daha çok göreceğiz. Eğer biz bunu buradaki bir şey çizseydik o zaman hemen onu da göstereyim. Şuraya daire yaparsam. O zaman da konimiz şöyle bir şey olacaktı. Alt kısmını görecektik şuradan. Tam görünüyor mu bilmiyorum ya da mantığını tam anlat anlatabildim mi? Bundan da emin değilim ama sanırım açık oldu. Asıl üç boyut etkisini veren şeylerden biri de tonlama. Ama yeni başladıysanız acele etmeyin, hepsine sıra gelecek. Ve çizmeye yeni başlayan biriyseniz, başlangıçta böyle pürüzsüz, dış yüzeyi düz zeminler tercih etmeniz çok daha iyi olacaktır. Basitten kolaya doğru gidersiniz gelişiminiz daha hızlı olacaktır. Hemen şöyle göstereyim. Ben ders önce bir taslak hazırlamıştım. Ne anlatırım şeklinde diye. Burada da gördüğünüz gibi üçgen prizma, koni, daire, silindir silindir hepsi küp temelli. Şimdi diyeceksiniz küp temelli olmayanlar da var. Elbette var. Pek çok geometrik şekil var. Onları çizerken de Bazılarında küpten yardım alacağız, bazılarında da farklı metotlar uygulayarak ilerleyeceğiz. Fakat temel olarak bu cisimlerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten hani bunları kavradıysanız pek çok şeyi de yavaş yavaş kafanızda oturtup, mantığını anlayıp daha karışık objeleri de daha kolay çizeceksinizdir. Umarım anlaşılmıştır, herhangi bir sorun yoktur. Önceki videoda iki boyuta değinmiştik. 2 boyutlu geometrik şekillere değinmiştik. Bu videoda 3 boyutlu geometrik şekillerden bahsettim. Çoğunun küp temelli olduğunu ve küp çizerek çizersek perspektif açıdan daha doğru çizim yapacağımızı açıkladım. Umarım gayet net olmuştur. Sanırım burada videoyu bitirebilirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Seri'nin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.